Arkadaşlar merhabalar 9. sınıf akademi serisinde geldik üçgenler 4. videoya ne yapıyoruz üçgende açıları bu videoda bitiriyoruz üçgende açılar bir önceki video ve şimdiki video yani toplamda 2 video yapıyor hatta bir önceki videoda yani üçgenler 3'te ne demiştim demiştim ki videonun açıklama kısmındaki linke tıkla oradan pdf'e ulaşırsın diye söylemiştim üçgende açı pdf'ine komple bu videonun da pdf'i orada hatta buraya da linki koyuyorum eğer sen üçgenler üçte yani üçgende açı bir videosunda şey linki indirdiysen yani PDF indirdiysen şimdi indirmene gerek yok. Ama indirmediysen soruları görmek için pdf'i indir çıktısını al ve, ve beraber çalışmaya başlayalım. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 13'te kalmıştık. Ne diyor bakalım örnek 13? Moda tasarımcısı Zeynep iki farklı üçgen şeklindeki kumaş parçalarından elinden yeteri kadar bulunmaktadır. Bu arada Zeynep ismini çok severim. Kızım olsaydı harbiden Zeynep koyacaktım adını. İki tane canavar var. Birisi Kerem birisi Egehan. Egehan büyük olan bu arada. Neyse devam edelim bakalım. Burada iki tane kumaş parçası varmış. Şunlar birbirine eşit. E, bu arada burası 110'sa 180'den 110 çıkart artık alıştık. 70 hocam 2'ye böl 35 35 yaptı buraları. Sonra buradaki x kenardaki bu açıyı bilmiyorum. Evet iki kumaş parçasındaki şu açıları biliyorum burayı bilmiyorum. Bu kumaşlardan iki tanesi kullanarak farklı desenler elde etmiştir. Aşağıda elde ettiği bu desenlerden bir tanesi görülmektedir. Hocam burası neydi? Şunlar şunlar birbirine eşitti. ve 110 derece, bunlar da 35'er derece değil miydi? Evet. Sonra öbürü de ikizkenar üçgendir. Neresi? Şurası. D, e, F, D tepe noktasıydı. D tepe noktası, şunlar da şu eşit mi? Eşit. E hocam burası 110sa, burası ne olacak? Şöyle, bu desende doğru doğrusalmış. O zaman 110sa, burası kaç yapar? 70 yapar. Hocam ikizkenar, taban açısı birbirine eşit. 70'se o zaman burası da 70 yapar. 70, 70, 140'tan Burayı kaç buluruz? 40 derece buluruz. Bizden ne isteniyor? A, D, E açısı isteniyor. Yani 40 artı 35 isteniyor. Cevap ne yaptı o zaman? 75 yaptı. Evet örnek 13'ü 75 bulduk. Geldik örnek 14'e. Şekil 1'de özdeş iki tane gönye verilmiştir. Bak özdeş. Dikkat. Bu arada şuradaki açı 72 derece. Bu yöndeş açıdan dolayı burası da 72 derece yapar mı? Yapar. Niye? Şunu şöyle uzatırsın. Hocam yöndeşlikten dolayı burası 72. E, bununla da bu yöndeşlikten dolayı burası da 72 yapıyor. Yani küçük kenarı gören o zaman 72 ise buraya da kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. O zaman dik üçgende küçük kenarı gören 18 derece ise büyük kenarı gören nedir? 72 derecedir. Şimdi özdeş iki tane gönyu kullandık. Yalnız burada dikkat et. Özdeş iki tane eş yapıyı kullandıysak eş yapıları kullanacağız. Yani kenarların eşit olmasını kullanacaksın. Açıların eşit olmasını kullanacaksın. Mesela burada hocam bu gönyenin kısa kenarı burası. Kısa kenarı gören kaç derece? 18 öbürü 72 burası kaç derece 90 derece sonra burası da aynı şekilde 18 90 ve 72 yazdık mı yazdık e şurada bir üçgen oluşturmuş bu üçgende şu alfa kaç derecedir diye soruluyor e hocam şurası 90 ya burayı bulursam orayı da bulurum bir şekilde e şimdi ne yapacağız bak eş yapıları kullandık eş yapılarda dediğime dikkat et eş yapılarda açıların eşit olmasını yaz kenarların da eşit olmasını yaz mesela şu kenarların eşit olması bir anlam var mı burada yok Peki şu kenarların eşit olması bir anlam var mı burada? Yok. Peki 90'ın karşısındaki hipotenüslerin yani şu kenarla burası da 90 derece. Bu hipotenüsün eşit olmasının bir anlamı var mı? Var. Nasıl bir anlamı var? Hocam yan yana geldi burada. Yani bu bir ikiz kenar üçgen oldu arkadaşım. Tepa da kaç derece? 72. O zaman taban açılarını ben bulurum kafadan. Artık öğrendik. 180'den 72 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman taban açılarını bulurum. 180'den 72 çıkarsan 108 2'ye bölsen 54. Taban açıları 54 derece yapacak. Burası da 54 burası da 54 yapacak. Yani burada 18 artı alfa eşittir 54 ise alfayı da buradan 54'ten 18 çıkartınca kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. Yani örnek 14 böylelikle 36 çıktı. Geldik örnek 15'e. ABC üçgeni biçimindeki renkli karton A köşesi etrafında saat yönünde 32 derece döndürüldüğünde. Dur. Bak şimdi. Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani bu ne? Aynı kalemi kullanıyorum ben burada. Bunun aynı kalem olması ne anlama geliyor? Eş yapı anlamına geliyor. Bak dediğime dikkat et. Bunlar özel durumlardır. Bunları ileride çok kullanacaksın. Şimdiden mantığını anla. ÖSYM de bunu çok sorar. Bizler de artık bunları çok kullanmaya başlıyoruz. Sıra, okuldaki sınavınızda da gelir. Mesela biraz önce ne yaptık? İki eşyapıyı kullandık. Eş yapılarda ne yapıyoruz? Açılara dikkat ediyoruz. Ve kenarların eşitlerine dikkat ediyoruz. Açılardan çıkmadıysa kenarların eşitliği bizim için önemli oluyor. Sonra mesela ne var? Döndürme. Kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem. Burada da döndürme sorularında da yine bir eşyapı var mı? Var. Önceki senin üçgenin şurası iken... Sen bu üçgeni döndürdün. Şurada üçgen oldu. Bu iki, iki üçgen nedir? Eş üçgendir. Aynı üçgendir. Kenarların eşit olmasını ya da açıların eşit olmasını kullanacaksın burada. Tamam. Ya da ileride karşılaşacaksın. Katlama. Katlamada da üst üste bak. Mesela elimi üst üste katlıyorum. Aynı el değil mi bu? Açtığım zaman evet. Katlamada da bir eşlik söz konusu arkadaşlar. Tamam bu bunun simetriği şu anda ama birbirinin eşi aslında bunlar değil mi? Şöyle katlamada şöyle tuttuğumuz zaman birbirinin eşi katlamada el biraz farklı bir örnek oldu ama üçgenlerde aynı üçgen çünkü kenarlar üst üste oturuyor açılar üst üste oturuyor. İşte bunlar tekrar söylüyorum iki eş yapıyı kullanma bunlar eş yapı zaten adı üstünde döndürme soruları eş yapıdır ya da katlama soruları da eş yapıdır bu eş yapılarda açıların eşitlikleri çok önemli aynı zamanda ne çok önemli aynı zamanda şu da çok önemli arkadaşlar. Kenarların eşitliklerinin de eşit olması çok önemli. Geldik hadi sorumuza bakalım. Şimdi önceden şu üçgenimiz vardı arkadaşlar. Üçgenimi şöyle göstereyim. Bak önceden bu üçgen. A köşesi etrafında döndürmüşüm. Arkadaş şu kenarı döndürürken hop şöyle döndürdüm. Kaç derece diyor sana? 32 derece döndür diyor. Hocam bu kenar buraya gelirken 32 derece döndü. Bunu maviyle göstereyim. Bak bu buraya geldi. Şu şuradayken hop şuraya geldi. 32 derece döndü. Yani burası kaç derece? 32. Aynı zamanda bak bu kenarda dönüyor şimdi. Hop şuraya geldi. Hocam burada da dönüş açısı bak burası. 32. Dönüş açılarını da yazmak da önemli burada tabi. Hatta hocam şu kenarda dönüp buraya geldi. Ama burada dönüş açısı var mı? Yok. Çünkü A köşesi etrafında dönmemiş bunlar. Tamam. Şimdi bunları yazdık. Yazdık mı yazdık? Tamam açıları yazdık. Başka bir açı yazamıyorum. Ha belki şunu yazabilirim. Şu B köşesindeki X açısı döndüğü zaman üçgen şöyle oldu ya kırmızı üçgen Şuraya geldi ya. X köşesi buraya mı geldi? Evet. Burada kaç? X mi oldu arkadaşlar? Evet. E şimdi ne yapacağız? Açıları yazdık. Sonuca ulaşamadıysan kenarların değişikliğini göster. Şu üçgende arkadaşım şu kenar öbür üçgende bu kenara eşit değil mi? Evet. Çünkü şu açı burada. Bu açı burada. Eş yapı. Bu açının karşısı çift çizgiyse burada da bu üçgen. Bu açının karşısı çift çizgi. A Ne çıktı burada? İkiz kenar. Yani burası da X olur kardeşim. Tepe açısı 32. X neye eşit olacak? 180 eksi 32 bölü 2'ye eşit olacak. Yani 148'i 2'ye böleceksin. 74 mi yapıyor? Evet. Ya da 2X artı 32 eşittir 180 de diyebilirdim buradan. 180'dan 32 çıkarttığımız zaman kaç çıkıyor? 148 çıkıyor galiba değil mi? İşte yapmayayım. 148'i de 2'ye bölsek 74 çıkıyor. Evet. Böylelikle X'i ne bulduk? 74 bulduk. Önemli. Yani burada size yeni nesil soruları alıştıracağız. Öyle bedavadan sorular çözüp geçelim şeklinde de değil bunlar. Burada bu yeni nesil soruları da yavaş yavaş böyle alış. Ama dediğim biraz önce dedim aynı cümleleri tekrarlamak istemiyorum. Eş yapı sorularına dikkat et. Katlama, döndürme ya da aynı iki tane eş üçgeni farklı yerlerde kullanırlar. Açıların eşit olmasını kullan. Baktın soruyu yapamıyorsun. Kenarların eşit olmasını kullan. Büyük ihtimal x kenarlık çıkar karşına. Tamam örnek 15. Böylelikle 74 çıktı. Ve geldik açıortayların oluşturduğu açılara. Bu konuyu açıortay konusunda da anlatabilirdik aslında ama yeri gelmişken burada anlatalım. Burada arkadaşlar 3 tane durum var. İki tane iç açıortayın kestiği yerdeki şuradaki açı alfa neye eşit biliyor musunuz? B üstünden açıortay çıkmış, C üstünden çıkmış, A'dan çıkmamış değil mi? Bak burada da iki tane dış açıortay arasında kalan açı var. Ve üçgenleri de belirtelim bu arada. Bakın ABC üçgeninde iki tane iç açı ortay görüyorsun. Şöyle ABC üçgenini karalayayım. Daha net bir şekilde anla diye ya yapıyorum bunları. Üçgeni karaladım. Sonra öbürüne geldim. Burada da üçgeni karalıyorum şöyle. ABC üçgeninde C ve B'den çıkan dış açı ortaylar varsa dış açı ortaylar arasında kalan açı alfa olsun burada. Burada da arkadaşlar ABC üçgeninde bir iç açı ortay bir dış açı ortay var. Üçgenin neresi? İşte tam olarak şurası. Şurası evet şurasını gördük. Şurası olduğunda şimdi olayı anlatacağım size. Sabret sabret sabret bu üçgenleri belirtmek de çok önemli kardeşim. Şimdi kardeşim şimdi dikkat edecek olursan hocam B'den ve C'den açı ortaya çıkmış. Açı ortaya çıkmayan yer A köşesi. İşte alfa neye eşittir biliyor musunuz? 90 artı A açısı bölü 2'ye eşittir. Formülde hep böyle açı ortaya olmayan yer var bak dikkat. Burada da B'den ve C'den dış açı ortaya çıkmış. Açı ortaya çıkmayan yer neresi? A köşesi. Alfa neye eşittir biliyor musun? 90 eksi A açısı bölü 2'ye eşittir. A açısı bölü 2 var. Bak burada da bir iç bir dış arasında kalan açı alfaysa Hocam burada da açı ortaya çıkmayan yer A açısı. Burada da alfa sadece ve sadece alfa A açısı bölü 2'ye eşittir. Yani burası alfayken burası ne yapıyor arkadaşım? 2 alfa yapıyor. Formülle gideceksen böyle yap. Formülle gideceksen. Tekrarlıyorum. İki iç açı arasında olduğu zaman 90 artı A açısı bölü 2. iki dış açı arasında kaldığı zaman 90 eksi A açısı bölü 2. Bir iç bir dış arasında kaldığı zaman da sadece ve sadece A açısı bölü 2 eşit. Açı ortaylar arasında kalan açı. Hocam ben formülü sevmiyorum. Şuradaki soruların hepsini sana formülsüz de yapacağım. Formülü bilen formülle yapsın formülsüz formülsüz de yapsın. Birinci yol formül. Burada A'dan ve C'den açı ortaya çıkmış açı ortaya çıkmayan yer B açısı değil mi? Şurayı da 132 demiş. E buradaki 132 derece açı ortaylar arasındaki açı neydi arkadaşlar? 90 artı açı ortaya çıkmayan yerdeki açının yarısına eşitti. Yani 90 artı B açısı bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Bizden de B açısı isteniyor. Attık öbür tarafa. Hocam 42 B açısı bölü 2'ye eşit oldu. B açısı da buradan neye eşit oldu? 84'e eşit oldu. Şimdi geldik ikinci yola. Bak mavi ile ikinci yolu belirliyor Hocam ben üçgende de açıyı biliyorum. E burada şu açılara a a diyeyim. Buraya da b b diyeyim. Ben burada 2a artı 2b'yi bulursam x'i bulur muyum bulurum. E hocam burada bir üçgen var. Üçgende iç açılar toplamı a artı b. a artı b artı 132 eşittir 180 değil mi? a artı b buradan kaç gelir o zaman? 48 mi geldi? Evet. Sonra a artı b artı x pardon 2a artı 2b artı x de 180'e eşit değil mi? Evet 2a artı 2b artı x de 180'e eşit olacak. A artı B 48 olduğundan dolayı o zaman 2 artı 2 B 96 olur. 96'yı da öbür tarafa attığımızda 180 eksi 96'dan ne gelecektir cevap? 84 gelecektir dostum. Evet formüllü olan kırmızı formülsüz olan bu. İster formülle yap ister formülsüz yap. Ama bazı sorularda çok karışık sorularla da karşılaşabiliyoruz. Bazen şu formüllerde işimize yarıyor mu? Açıkçası yaradığı yerlerde var. E, ama o da Üçgende açı işlediğimiz zaman bununla ilgili sorulara dalış yapacağız. Açı ortayların kesim noktasını kullandığımız sorularda olacak özellikle. Şu anda karşılaşabilir misiniz? Karşılaşabilirsiniz ama yeri değil. Map kitabında büyük ihtimalle öyle soru sorulmaz. Açı ortay konusunda sorulur. Üçgende açıda şu anda öyle bir soru sorulmaması lazım arkadaşlar. O yüzden ben burada öyle karışık sorularda da yazmadım Haberin olsun. Mesela buraya geldik. Şimdi burası kaç verilmiş? ADC açısı. Hocam burası 110 verilmiş. Sonra A'ya açısı. Hocam burası 100 verilmiş. E benden ne isteniyor? BAC açısı. Şuradaki X açısı isteniyor. Hocam ne yapabiliriz burada? Eğer formülle gidecek olursan işi bak şey yaparsın. Direkt formülü yok ki. Eğer şey verilmiş olsaydı burada kaçı verilmiş olup burası sorulmuş olsaydı formülle yap. Ya da şuradaki açı verilip de burada kaçı sorulmuş olsaydı formülü yap. Ama bu sefer ne yapmış? Şuradaki açıları vermiş O zaman ben burada Tamamıyla üçgen bilgisini kullanacağım Formülle çıkar mı çıkar Mesela burası A diyecek olursan Hocam burası 90 artı A açısı bölü 2 dersin A hocam burası da 90 artı A açısı bölü 2 dersin Sonra bu dörtgen iç açıları toplamı 360'tan A'yı bulursun Tamam formülle Dörtgene de bulaşıyoruz ama Formülsüz yapacağım şimdi Adam sana ne vermiş 110 vermiş E şurada da açı vermiş Şunlara bir A diyeyim Bunlara da bir BB B diyeyim Bak şimdi 110 var ya burada. Şu üçgenin dış açısı değil mi bu? Evet. Aa hocam bu üçgende iki tane açı yan yana. 2A ile B dayanamam. Nedir burası? 2A artı B neye eşittir? 2 artı B bir dış açıya eşittir. Yani 110'a eşittir. Sonra hocam şuradaki üçgende de bak 100. 100 beni bu üçgene yöneltti. 100 bu da dış açısı. Aa burada da A ile 2B var. A ile 2B yan yana. A artı 2B buradan 100'e mi eşit? Evet. E dolayısıyla burada 2 bilimle 2 denklem geldi. Şunu eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsan A'ları yok edip B'yi bulabilirsin aslında. Ama bunu da yapmayalım. Çünkü neden? Benden B, A, C bu X açısı isteniyor. 2A artı 2B'yi bulursam olay bitti. Bak burada taraf tarafa toplarsam 3A artı 3B'yi bulurum. 210. 3'e böldüğüm zaman da A artı B'yi 70 bulurum. B, A, C açısı isteniyor ya. 2A artı 2B artı X'in de ben ne olduğunu biliyorum. 180 derece olduğunu biliyorum. E A artı B'de 70'ti zaten. A artı B'ye yerine 70 yazarsan 2 artı 2 B 140 çıkar. O zaman buradan böylelikle x'i kaç buluruz? 180 eksi 140 buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıkacaktır? 40 çıkacaktır. Öyle her açıortay ortay gördüğün soruda da atlama. Formüle atlama. Tamam mı dostum? Evet örnek 17. 40 çıktı. Geldik örnek 18'e. Aa hocam formül. Birinci yol formülle yapıyorum. B açısını 42 derece vermiş. Hocam burası 42 dereceyse eğer şuradaki alfa ne eşit olacaktır? 90 eksi a açısı bölü 2. Yani 42 bölü 2 eşit olacak. Bu da 90 eksi 21'den alfayı kaç buluruz arkadaşım? 69 buluruz. Cevap 69 çıktı. Peki formülsüz nasıl yapacağız? Bak dikkat. Şuralara ben a a, buralara ben BB diyecek olursam. Hocam burada iç açı var. Burası 180 eksi 2 a, burası da 180 eksi 2 b deyip iç açılar toplamından gidebilirsin. Ya da Şuradaki üçgende dış açı dış açı e bunun da dış açısını yazsam dış açılar toplamından gitsem daha mantıklı değil mi? Evet burası 138 180'e tamamlayan açısı. Yani sen ikinci yol diye buraya yazayım ikinci yol maviyle yaptığım yol. Burası 2A artı 2B artı 138'in 360 olduğunu biliyorsun. Buradan 2A artı 2B'yi kaç bulursun? 360'tan 138 çıkarsak. 360-138 bu işlem hatası yapmayayım de 22, 222 yapıyor galiba. 222 yaptı. Böylelikle A artı B'yi kaç bulduk arkadaşlar? 111 bulduk. E A artı B 111 ise e şuraya bakacak olursan A artı B artı alfada 180 eşit değil mi? Evet. E buradan da A artı B 111 ise alfada 180-111'den kaç çıkacaktır? 69 çıkacaktır. Bak birinci yolda da 69 çıktı. İkinci yolda da 69 çıktı Yani ister birinci yoldan yap ister ikinci yoldan yap İster formül bil ister bilme Bu şekilde formülle de yapılabilen sorular var Ama formülsüzle de yapabileceğin sorular Kesinlikle var mı var dost Evet örnek 18 69 geldik örnek 19'a Şimdi BDC açısına 38 vermiş bak şimdi arkadaşım Dikkat edersen hocam şuradaki üçgende bak dikkat et Şuradaki üçgende ne var? Bir iç açı ortay var bir de dış açı ortay var. E hocam iç açı ortay var bir de dış açı ortay varsa formülü uygulayabiliriz. Direktman neydi? Hocam burası alfa ise burası 2 alfaydı. Yani birinci yoldan biz BAC açısını kaç derece buluruz kardeşim? Direktman hocam 2 çarpı 38'den burayı kaç derece buluruz? 64 derece buluruz. Pardon 74 derece buluruz. Birinci yol bu. İkinci yol. Ne diyelim? Şunlara bir x, x diyelim. Hocam şunlara y, y demeden önce şuradaki üçgene bakar mısın? İki açı yan yana geldi. E iki iç açının toplamı bir dış açı olmaz mı? Dayanamam. İkisinin toplamını bir dış açı yazarım. x artı 38 yaptı burası. E hocam burası da x artı 38 yaptı. E şimdi sen şuradaki üçgene bakacak olursan. Bak şuradaki üçgende. Hocam buradaki üçgende de şu alfa isteniliyor bizden. E burada ile iki x'in toplamı buraya eşit değil mi? Alfa artı 2x eşittir. 2x artı 74 yaptı. Değil mi? Çünkü bunların toplamı 2x artı 74. E o zaman buradan ne geldi kardeşim? 2x'ler nano oldu. Alfa da böylelikle 74 yaptı. İşte ispatı bu. Yani sen ister formülle git ister formülsüz git. Dediğim gibi ilerleyen zamanda bunların bir de açıortayların kesim noktasıyla alakalı sorular falan filan var. Onları da ileride göstereceğiz. Daha karışık sorular da karşımıza çıkıyor tabii ki. Evet geldik şuraya. Neredeyiz? Buradayız. Şimdi gençler bir özellik vereyim size. Bizim olmazsa olmazımız ikiz kenar üçgende kullanıyoruz. Ek çizim dediğimiz yöntemlerden biridir. İkiz kenar üçgende tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Bak şimdi ben sana bir şey çizeyim buraya. Şuraya çizeyim. Şöyle çizeyim. Hop şöyle ikiz kenar çizeyim. Bak şimdi. A, B, C üçgeninde şu bizim yükseklikse eğer. H. şu ikisi kenar üçgense eğer bak 1 AB ile AC'nin eşit olması dikkat bunu çok fazla kullanacağız 2 AH'ın yükseklik olması AH'ın yükseklik olması sonra 3 AH'ın ne olması? kenarortay olması sonra 4 AH'ın açıortay olması bu 4 özellikten en az ikisi sağlanırsa Diğerleri de sağlanır. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Diğerleri de sağlanır. Bunu unutma. Hatta burada şunu diyoruz. Daki diyenler de var. Bak Daki. Daki. Niye Daki? Ya da Yaki diyorlar. Diklik yerine yükseklik yazıyorlar böyle. Daki. Bu diklik. Bu açı ortaylık. Bu kenar ortaylık Bu da ikiz kenarlık Evet Budakideki 4 özellikten En az ikisi sağlanıyorsa Diğerleri de sağlanır Mesela ikiz kenar üçgen verilmiş Hocam bir de kenar ortay verilmiş Şöyle Hocam yüksekliği koyarız açı ortay olur Ya da ikiz kenar üçgen verilmiş Hocam yükseklik verilmiş Kenar koyarsın açı ortaylığı koyarsın Ya da en fazla karşımıza çıkan şu ikisini yazıyorum bak. Hocam yükseklik aynı zamanda açıortay ortay. Bak bu çok karşımıza çıkar. Hem yükseklik hem de açıortay ortay. İki özellik sağlanmış yani. Daki, daki, hem diklik hem de açıortaylık ortaylık sağlanmış. O zaman kenar ortaylık ve ikisi kenarlıkta sağlanırdı deyip eksik parçaları tamamlayacaksın. Ya da şu çok fazla karşımıza çıkar. Bak en fazla özellikle en fazla karşımıza çıkan. Hem dik hem de kenar ortay olması. Yani yüksekliğin aynı zamanda kenar ortay olması. Daki deki diklik ve kenar ortaylık sağlanmışsa Diğer eksik parçaları tamamlarız Bu bizim için çok önemli diyebiliriz Özellikle ek çizim dediğimiz yerlerde Şimdi biz geometride Kafamıza göre ek çizim yapamıyoruz Öyle kafana göre ek çizim yapmak Kesinlikle ama kesinlikle yasak Ek çizim yöntemlerinden biri Şurada verdiğim bir şey Biri bu x kenarlık Biri de biraz sonra göreceğiz muhteşem şu arkadaşım Bu lütfen buna dikkat et Özellikle ve özellikle Yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Ha böyle şaşın bakacaksın. Nasıl bakacaksan bak. Yüksekliğe ayrı bir gözle bak. Yükseklik senin en önemli kavramlarından biri olsun. Yüksekliğin yanında bir açıortaylık varsa ikizkenar gelmeli aklına. Yüksekliğin yanında kenarortaylık varsa ikizkenarlık gelmiş gelecek aklına. İlla üçgende olmak zorunda değil. Bu şu şekilde de olabilir. Hocam dik tabanı ikiş parçaya bölmüşse bile aklına ikizkenar gelecek. Aa, nasıldı? Yüksekliğin kollarında böyle ikizkenar kenar oluyordu ya. Şöyle ikizkenar kenar tamamlaması yapacağın sorular da olacak kardeşim. Ya da soru çok karışık gelebilir. Mesela şöyle bir şey geldi. Bak bak bak olaya bak şimdi. Bak bak, bak bak bak bak bak olaya bak bak bak. İyi dinle. Şöyle bir şey geldi mesela. Soru senin için belki çok karışık gelebilir. Ama sen artık bakış açından dolayı yüksekliğe ayrı bir gözle bakıyorsun. Hocam şuradaki yüksekliğe ayrı bir gözle baktığım zaman... Bu yükseklik aynı zamanda açı ortay. Aklına ne gelecek İkizkenar. kenar? Aklına gelen başına gelsin inşallah. Bu geometride tabi hocam yüksekliğin kollarında ikiz kenar yapacağım. Şu ikiz kenar tamamlamasını yapabileceğin sorular da olacak. İkiz kenara tamamladı tabandaki eş parçaya böler diyeceksin. Bunu sakın ama sakın unutma. Belki de bu zamana kadar söylediğim en önemli şeylerden biri bu diyebiliriz. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Ama dediğim gibi. Kafanıza göre geometride ek çizim yok. Doğru da açıda falan yapıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Paralel doğruları uzatıyorsun. Doğru da açının ek çizimi oydu zaten. Ya paralel doğruları uzatacaksın ya da sivrilen yerden paralel çizeceksin. Ama doğru da açılardan sonra üçgen de açılarda falan. Vay şunu uzatayım. Vay şöyle yapayım. Vay böyle yapayım. Yok. Varsa ikizkenar kenar X kenar yapacaksın. Ha bir de şu olabilir tabii. Atıyorum şöyle üçgen yok. Üçgen yok. Şuradaki açı 60 derece şunlar eşit. Hocam eşkenar oluşturmak için çünkü şunu birleştirdiğin zaman eşkenar oluşuyor. Eşkenar oluşturmak için şu çizgiyi çizebildiğin durumlar da oluyor. Ek çizimi yöntemlerinden biri de budur zaten. Tamam. Bunun yanında ne var? İkiz kenarlık ek çizimi de cepte. Bunu da sakın ama sakın unutma. Ne zaman? Bu dört özellikten ikisi. Özellikle şu cümleme dikkat et. Yüksekliği ayrı bir gözle bakıyorsun. En fazla karşımıza çıkan bu. Yükseklik aynı zamanda açıortaysa ya da yükseklik aynı zamanda kenar Aklına gelen başına gelsin. Aklına ikiz kenar geliyor ya başına gelsin. Unutma deneyimi. Geldik ikinci özelliğe. İkinci özellikte muhteşem üçlü. Bu da ek çizim yöntemlerinden biridir. Ek çizim yöntemlerinden biridir. Buna da ne diyoruz? Muhteşem üçlü diyeceğiz. Muhteşem üçlü dediğimiz nedir? 90 dereceden çizilen kenar orta hipotenüsün yarısına eşittir. Yani 90'dan kenar orta çizdiğimiz zaman eşit eşitken burası da eşit oluyor. Özellikle bunu ne zaman çizeceğiz arkadaşlar? 90 dereceli sorularda 90 dereceli sorularda. Bak bunlar özel durumlardır buna dikkat et. 90'ın karşısında 90'ın karşısında eşitlik varsa. Eşitlik varsa. Muhteşem şu çizilir ama bu ne zaman? Öyle her 90 gördüğünde çizmeyeceksin. Önce verilen bilgileri kullanacaksın. Baktın çözüm gelmiyor ya da alakası yerde bir eşitlik var. O zaman ne yapacaksın? Ben bir ek çizim çizmeliyim. Ek çizim için Kenan Hoca sana ne öğretti? 1. ikiz kenarı öğrettim. 2. Muhteşem işlüğü öğrettim şimdilik. Bir de orta taban var da onu da benzerlikten önce veremiyorum maalesef. Normal THT-AYT'de orta tabanını da veriyorum. Ama burada veremiyorum maalesef. Orta tabanla da ilgili soru çıkmaması lazım aslında şu an karşınıza. Şimdi 90 derece sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90 dereceli sorularda 1 bölü 2 oran varsa bu oran açıda da olabilir, kenarda da olabilir. Baktın soruyu çözemiyorsun. Ha ek çizim hissiyatı aklına geldi. 90'lı soruda 1 bölü 2 oran varsa da ya açıda ya da kenarda yine muhteşem şu çizebilirsin arkadaşım. Çizdikten sonra da sonuca büyük ihtimalle ulaşacaksın. Tamam. Şurada anlattığım kısımlar gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. Şuraya 5 yıldız koyuyorum. Hem ikisi kenarlıktaki şuradaki daki ya da yaki ya da yüksekliğe ayrı bir gözle bakmak daha önemli burada. Ya da burada muhteşem işte olayı senin için en önemli yerlerden biri. Buraya da bunlarla ilgili soru yazdım tabii ki. Mesela soruya baktın. Bak adam sana ne demiş? Hocam ADB açısını 40 derece vermiş. 40-90 diğer açısı 50 derece dedin. Başka bir yer yapamıyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Ne yapacaksın? Şuraya bakacaksın. Bak yükseklik var burada. Yüksekliğe ayrı bir gözle baktın. Hocam yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Aklına ne geldi? Evet. Aklına ikiz kenar geldi. Aklına gelen başına gelsin. Yüksekliğin kollarında böyle ikiz kenar oluyor ya. Hocam şuradan şöyle hop şunu çizince ikiz kenar üçgen çıktı burada. E yani 40 sa burası da 40. Aa hocam iki tane açı yan yana gördüm. Dayanamam. Bir dış açı eşit. 80'e eşit. Aa burası da ikiz kenar. 80 se burası da 80. 80, 80, 160'tan burayı kaç buluruz? 20. Bizden de BAD açısı isteniyor. Cevap 20 derece yaptı arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Hocam bak soruda hiçbir açı yazamıyorsun. Gördün mü? Ve alakasız yerde bir eşitlik var. Büyük ihtimalle ek çizim. A, ek çizim dedik. Öyle dik tabanı keş falan bölmemiş. Bak sakın şunu yapma. Hocam şuradan şöyle üçgene tamamlasan falan ya da şuradan şöyle üçgen yapsam falan olmaz. Ha şurası 90 derece olmuş olsaydı evet Dik tabanı keş parçaya böldüğünden aklına ikiz kenar gelebilirdi. Ama burası 90 derece olmadığından şöyle üçgene tamamlayayım falan filan bunlar hikaye. Böyle bir şey yok. Geometriyle öyle kafana göre bir şey çizemezsin. Ha çizdiğin zaman özel bir durumun oluşması lazım. Çizdiğin zaman özel bir durum oluşmadıysa eğer o, o bilgiyi sil. Çizdiğin zaman da özel durumlar bu verdiğim ikizkenar tekniklerinde oluşur. İkiz kenar derken ek çizim tekniklerinde oluşur zaten. Ya x kenar çıkar ya da muhteşem üçlü çıkar. Sen soruya baktın. Alakası yerde eşitlik var. Verilen bilgileri de kullanamıyorsun. O zaman ek çizim. 90 derecede varsa ne yapacaksın? Muhteşem üçlü. E 90'ın karşısında eşitlik var. O zaman 90'dan çizilir muhteşem üçlü. Hop çizdim buraya. Bak çizdin. Kenar ortayı eşit eşitken yazdın mı yazdın. Bak önceden alakası olan çift çizgi çift çizgi çift çizgiler. Şimdi eşitliği yazınca aa, burada x kenara dönüştü bu soru. İkiz kenarlı üçgenlerde böyle küçük dar açıdan başlıyordu, değil mi? Şuraya a, a dersem, hocam taban açısına değer vermek çok önemli. İki iç açının toplamı bir dış açı hemen dayanamam. 2a i̇ki yazarım. İkiz kenarlıktan dolayı 2a ise burası da 2a, a, 2a büyük dik üçgeni şeyi. Hatta 78'i kullanmamız lazım. 78 de şuradaki üçgenin dış açısı değil mi? Evet. Sakın 2a 2a 78'e eşit demeyin. 2a ile 2a olsa olsa a artı 78'e eşittir. Ya da büyük üçgende. 2A ile A'nın toplamı 78'e eşittir. 2A A eşittir 78. Yani 3A eşittir 78 ise A buradan 78 bölü 3 çıkar. 78'i e 3A bakayım. Buradan 2 kere 3 6 6 kere 3 18. 26 geliyor. A'yı buradan 26 bulduk. Evet A 26 ise 2A kaç çıkar? 52. E arkadaşım bu büyük dik üçgenin elemanı X. Büyük dik üçgene bakacağım. E, X ile de 54'ün toplamı 90 mı olacak? Evet dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derecedir x artı 54 eşittir 90 derece olacağından x'i de böylelikle kaç buluruz? 36 derece olarak buluruz. Evet örnek 21 böylelikle 36 geldi mi? Geldi. Ek çizimsiz. Buradaki ek, çizimsiz. ek çizim olmadan bu soruyu yapabilir misin? İmkanı yok. O yüzden verilen bilgileri kullanmaya başladın. Çalıştın. Baktın bilgiyi kullanamıyorsun. Ek çizim gelecek. Ya ikiz kenar ya muhteşem üçlü. Şimdilik böyle. İleride sana orta tabanını da anlattığımda iki çizimler orta tabanını da alacaksın. Ha 60'ın kollarında da böyle eşitlik varsa eşkenar üçgeni de oluşturacaksın tabii. Hani şuradan şu çizgiyi çizeceksin tamam mı? Geldik buraya. Şurası Ali Bey uzunluğuna K dersem 2K, DC uzunluğu 2K oldu. Evet DC uzunluğu 2K iken Ali Bey uzunluğu K verilmiş ve burası 45 verilmiş. Arkadaş şu verilen bilgilerden hiçbir şekilde açıma açı bir şey yazamıyorsun. Ve benden ne isteniyor? ACD açısı isteniyor. Şurada açı isteniyor. Hiçbir şekilde aç yazamıyorsun. Verilen bilgileri kullanamıyorsun. Geometri verilen bilgileri kullanabilme işidir. Sen buradaki verilen bilgiyi K ile 2K arasında bir ilişki kurman lazım. Demek ki bir şey çizmen lazım. O bir şey nedir? Şimdiye kadar iki şey öğrendik. Ya ikizkenar, öyle dik, yükseklik var mı burada? Yok. Yani yükseklik tabanı kes parçayabilmemiş, yükseklik açı ortay değil. Ama 90 derece var. Ha, 90'lık varsa aklımıza ne gelecekti? Muhteşem. Özellikle 90'lı sorularda 90'ın karşısında eşitlik varsa ya da 90'lı sorularda 1 bölü 2 olan varsa da muhteşem 3'lüğü kullan. Var mı? Var. Kenarlarda var. 2K'yken K. O zaman muhteşem 3'lüğü kullanalım. 90'dan 1 muhteşem 3'lüğü çizdim kardeşim. Hocam şurası eşit. Burası eşitken burası da eşit olacak. Tamam 2K ya. Burası K. Burası K'yken burası da K oldu. K dediğimiz çift çizgi bak. Burası da çift çizgi. A Önceden 2K ile K alakasızdı. Şimdi ilk çizimi yapınca ilgi alaka çıktı mı? Çıktı. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Bunu kullanacağım. O zaman bu ikizkenar kenar taban açısına alfa dersem. Burası da alfa mı? İkizkenardan kenardan dolayı alfa. Ya da benden şurası isteniyor ya. Şuraya yoğunlaşayım. Buraya alfa dersem. Alfa isteniyor benden. Hocam ikizkenardan dolayı alfaysa. Burası da alfa. İki iç açın toplamı bir dış açı. İki açıyı görünce ben dayanamıyorum. Sen de dayanama lütfen. İki iç açı bir dış açı. Hop iki alfayı yazdım. Hocam ikizkenarlık kenarlık çıktı burada. E, taban açıları birbirine eşit. Şu ikiz kenarın tabanı burası ya. O zaman 2 alfaysa burası da 2 alfa. Sonra burada da ben dayanamam. Bak iki tane açı yan yana geldi. İki iç açın toplamı bir dış açı. 2 alfa artı 45 yaptı burada. E hocam büyük üçgen var burada. Büyük üçgende şu açıyla şu açının toplamı 90 değil mi? Ya da ikiz kenardan buraya da 2 alfa artı 45 yazıp iç açılar toplamı 180 diyebilirsin ama dik üçgenden fark ettik olayı zaten biz. 2 alfa var. 2 alfa artı 45 var. Alfa var ve 90 var. Yani 2 alfa artı 45 ile alfanın toplamının ne olması lazım? 90. Bir dik üçgende diğer iki açının toplamı 90 derece. Yani şu açıyla şu açının toplamı 90 derece olacak. 3 alfa buradan 45'e eşit oldu. Çünkü 90 eksi 45'den. Alfayı da böylelikle 45 bölü 3'ten kaç buluruz? 15 diye buluruz. Yani cevap ne çıktı arkadaşım? 15 çıktı. Güzel bir şey mi? Evet bizden alfa isteniyordu. O zaman cevabında ne çıktı? 15 çıktı. Güzel bir soru mu? Gerçekten güzel bir soru. Ama böyle sorularla da karşılaşacaksınız. Öğretmeniniz bunlardan bahseder bahsetmez bilmiyorum. Şu ek çizimle ilgili sorular belki kitabınızda e, soru bankası kitabında falan karşılaşabilirsiniz. Ama inanın önümüzdeki sene 10. sınıfta falan bunlarla çok karşılaşacaksınız. O yüzden şimdi öğrenin. Öğretmeniniz size anlatmasa bile buradaki ek çizim muhteşem üçlü, orta, e, muhteşem üçlü ve ikizkenarlık kenarlık bizim için çok önemli. Benzerliğe geldiğimiz zaman da orta tabanı anlatacağım sana. O da önemli. Bu dediğimi unutma. Bitirdik mi arkadaşlar? Evet üçgen açı bitti. Üçgen açıyı bitirdik. Sırada ne var? Sırada açı kenar bantları var ama araya ben şey koyacağım. Bu arada Mert Hoca da bunlarla ilgili soru çözer büyük ihtimalle. Ben de yine aynı zamanda açı kenara geçmeden önce sizin için bir kitaptan herhangi bir kitaptan çok güzel bir kitaptan Böyle sorular seçip güzel sorularla karşınıza geleceğim böyle. Güzel sorular eski tarz sorularda olacak yeni nesil sorularda olacak haberin olsun. Onlara da seni alıştıracağım. Yani tam anlamıyla her şeyi öğrenip öyle yola devam edeceğiz. Çok güzel işler yapacağız. Hadi bakalım sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.